Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Bizden sıkça istenilen Codeigniter'da dil desteği ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Bunu ara video olarak hazırlamak istedim. Veri tabanı ile ilgili arkadaşlar e, dil değiştirmede veri tabanından çekerek ciddi sıkıntılar çekiyormuşlar. Ben daha önce Codeigniter 2 ve 3'te dil desteği yapmıştım. 4'te yapmamış idim. Hem ben de... Bu iş nedir diye öğreneyim dedim. Hem de yardımcı olayım istedim. Codeigniter 4.17 <gülüyor> indirdik gördüğünüz gibi. Composer ile nasıl kurulumunu anlatmıştım. Geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Xampte bunu göstereceğim. Kopyalama usulü. Hem de arkadaşlara faydalı olur. Böyle de nasıl yapıldığını görmek isterler. Bir de şöyle bir template buldum. Bootstrap 4 ile Beraber multilanguage yapılmış. Hoşuma gitti. Linki de burada. E, gerekirse paylaşırım sizinle. E, ücretsiz indirebilirsiniz. Kopyalama işlemini gerçekleştirdik. İlerleyen aşamalarda eksiğimiz varsa bakarız. E, şimdi yok diye düşünüyorum. Bizim projemiz değildi. Evet. E, public'in içinde çalışıyor. Şimdi biz bunu public'in dışarısına çıkaracağız. Ben ide olarak NetBeans'i kullandığımı daha önce belirtmiştim. Tavsiye ediyorum. Ama farklı editörlerde kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Buradan yeni bir proje oluşturarak projemizi çağıralım. PHP projemiz. Ne dedik? Dil G4 dedik projemize. 7.3'ün üstünde çalışıyor Codeigniter 4. Lokalde çalışacağız. İstersek direkt serverda da çalıştırabiliyoruz. Sanırım göstermedim. Bu bize farklı bir yerde açıyor. Şöyle ZAMP'ın içinde, HDDocs'un içinde, G4'ü openlayalım. Next, next, next ve finish diyerek bitirelim. Projeden de bakabiliriz. Public bir template'inde source kodumuza girelim. Bizim dil G4 olan dosyamızı açmış bize. Burada şu kısım, şöyle development yapalım bunu. Base yöreleri vereceğiz. İndeksi dışarı çıkaracağız. Arızalarımız dev olup mutlu gelsin. Şimdi tekrar burayı açalım. Tabloya gelelim. Dışarı alalım. Sonra indeksin içinde bazı değişiklikler yapacağız. Birlikte açalım. Evet. Direk app'in içine baksın. On Fitbit direkt app'in içinde Kaydedelim. Şimdi bir tağımız var mı? Bir bakalım. Bize sorun çıkaracaksa çıkaracaktır. Şunu da alalım. Refresh edelim. Publain içinde değil tabii. Gördüğünüz gibi dışarı almış olduk. Yolunu da verelim. Çünkü bize yol lazım olacak. Şurada veriyoruz. Bunu da kapatalım. İşimiz yok daha. Gelelim epin içine. epe gelelim. Base URL'i değiştirelim. İndeksi de kapatalım. Tekrar kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi template ayarlamasını yapalım. Ben template ayarlamasını hızlı geçeceğim. Çünkü eğer detaylı görmek isteyen projemize baksın. Orada template giydirmeyi falan gösterdim. Ne oldu diye template'imi yazdım. Yani küçük e, operasyon yaptım. Çalışmadı. Çalışmama nedenini e, sizinle paylaşmak istedim. Burada development moduna geçirdik ama e, development moduna geçirdik ama e, env yani environment olması lazım tam bilmiyorum. Başına nokta koymayı unuttuk. Şimdi bir deneyelim. Hatamız varsa bize söyleyecektir. Evet e, environment sayfası doğru ayarlanmadı diyor. şurada p harfi eksik. Tekrar bir deneyelim. Evet. Şimdi environment'da çalışıyor. E, ENV dosyamız. Ve e, tema giydirmede hatalarımız var. Bu hatalarımızı ben kopyalama yaptığım için başka bir yerden e, hem hata alacağımı gördüm ve sizinle paylaşmak adına yaptım bunu. Şimdi hatamızı düzeltelim. Hepsini kapatıp buradasın yazdım. Bakalım seni cevap verecek. Evet. Yine home da 33 Arıza var diyor. Template değil. Dil tema olacak. Oradaki template'i kaldıracağız. Olmayacak. Evet. Buradasın. Bize verdi ve template'imiz çalışıyor arkadaşlar. Bundan sonraki aşaması hem temada lazım olanları yerlerine yerleştireceğim. Bunun nasıl giydirildiğini size daha önce göstermiştim. Yani main'de render section bölümleri vardı. Home'da da e, bu işte bölümlemeler vardı. Heatler, header'lar, content, folder, e, Jsler ve css dosyalarını koyacağımız yerler. E, aslında çok basit. Şu iki dosya e, bunu da e, dil temanın içine koydum. Burada yerli yerlerine yerleştireceğiz temayı parçalayarak. Bunu hızlıca yapacağım, göstermeyeceğim. Yani sitenin tamamını alıp Sadece hidra koysak da çalışır. İndirdiğimiz tema da temanın ismi konsult master'mış. Burada asset diye bir dosya var. Biz bunu direkt public'in içine atalım. Kullanmak adına. Çünkü public'ten çağıracağız. Ondan sonra burada index dosyası var. Bu index dosyasını kullanacağız. Main dosyasına index dosyasını kopyaladık. Direkt kopyaladım içine. Aldım yapıştırdım. Ve bu şekilde çalıştı. Çalışmama nedenini hemen bakalım niye çalışmıyor. İnceleyelim ben biliyorum ama sayfa kodunu görüntüleyelim. Evet debug'dan bakıyoruz. Asset'in içinde CSS main arıyor. Ama bizim asset'imiz direkt dışarıda değil. Neyin içinde? Bakalım nereye koymuştuk. Public'in içinde olması lazım. Public klasörünün içinde asset dosyamız var. Burada bulması gerekiyor. Biz onu o şekilde ayarlayalım bakalım. Ne olacak? Hemen ayarlayalım. Main'in içine gelelim. Ctrl-H diyecektik. shift bastık. Slash-slash. Şeklinde replace al yaptık. Kaydedelim. Bakalım şimdi bize ne yapacak? Gördüğünüz gibi sistemimizi düzeltti. Peki biz bu şekilde mi istiyoruz? Bu şekilde istemiyoruz ama e, detaylı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Heed'i götürüp Heed'in içine koymak veya Heed diye bir dosya oluşturup burada gelip template'in içinde wrapper diye bir dosya oluşturabiliriz o wrapper'ın içinde yani kapsayıcının içine bu tek tek tek bunları bir dosya haline koyup yerleştirebiliriz ama bizim hedefimiz amacımız bu olmadığı için biz bununla şimdilik uğraşmayacağız. Ama biz, biz amacımıza ulaştık. Template'imiz çalıştı. Dil olayına geçelim artık. App içinden config'in içinde app.php'ye bir bakıyoruz. Mevcut default dilin İngilizce'de kalabilir. de yapabiliriz. O bize kalmış. Şuraya İngilizce virgül tr Almanca yapalım. Böyle değil de Amerika değildi, de Europe slash İstanbul. App'in içinde İngilizce gibi folder'lar açacağız. TR olacak. Bir de D olacak. Finish. Biz bunu Türkçe'ye göre ayarlayacağız. Bunu kopyalayalım. Türkçe'nin içinde dosya açıyoruz. Bunun içine artık ihtiyacımız olan ne var? Home. Ana sayfa. Yetişik yazalım. Yapıştıralım. Şurayı Almanca'ya da bir bakalım. Evet kaydedelim. Şimdi bizim diğerlerini de böyle yapmaya devam edeceğiz. Birinci aşamamızı gerçekleştirdik. <gülüyor> Geçelim ikinci aşamaya. Bunları şu şekilde yapıyoruz. Home'da datanın üstüne yapalım ki sonra kullanalım. Controller'da request. Bize get lokali veriyor mu? Evet get lokali verdi. Printr ile. Dolar basalım. Öldürelim. TR'yi bastı ama <gülüyor> daya arıza verdi. Evet. Dayın başında dolar işareti olmaz. Evet. Şu anda TR'deymiş. Yine app'in içinde, conf'in içinde. routers. Şuraya lokal yazarsak, süslü parantezler içinde kapatırsak, biz artık bunu kullanabiliriz. Deneyelim. N yazarsak ne olur? İngilizce olur. Şuraya D yazarsak ne olur? Almanca olur. Peki burası N dediğin zaman burasının N olması gibi. Lokali gönderdik. Dolar lokalse, Nse. Tek tırnak, çift tırnak muhabbeti. Şu anda kabul etti. Eğer local <gülüyor> ense bir de e, şuradaki yöreli almamız gerekiyor. Yürü dersek yürüye verir mi bakalım. D, localhost, D, şurayı tr yaparsak tr, tr verdi. Yuri'yi de alalım. İnti de data ile gönderirsek. Data'yı buradan gönderiyoruz arkadaşlar. Buradaki dataları, convoy'e bu, bu şekilde gönderiyoruz. Main'e gelip dolar. N yapalım. Devam edelim. Ahrefin şurası N olarak kalsın. Şöyle yapabiliriz. Local N ise N en yap diyebiliriz. Şimdi testimizi yapalım. Bakalım bize ne veriyor. D ve TR yapalım. Şunu kopyalayalım. TR diyelim. Şuraya da TR diyelim. Şuraya D diyelim. D diyelim. Almanca. Kontrol edelim. Bakalım. TR D'ye bakalım. D Sonra n'e bakalım. n çalışıyor. Şimdi buranın değişmesini sağlayalım. Ve şurada bir problem var. O problemde aktivasyon problemi yani aktif olsun kısmı. Onu da yaparız. Evet. Main'e gelelim. Home'u değiştirelim. Onu nasıl değiştireceğiz? Onun da komutu şu. Şimdi PHP taklarını açalım. Leng. Bu Leng kütüphanemiz. Dosya ismi. Oraya biz dil dedik. Nokta. Üçüncüsü de şurada dildeki şu ana sayfa. Gelelim nokta. Kapatalım. Yalnız e, bunu tırnak içine almak durumunda olacağız. Bu şekilde olacak. Şimdi Türkçe'ye geçelim ana sayfa deye geçelim hey İngilizceye geçelim ho Evet düzenlemeyi yaptım tekrar bir kontrol edelim if ve eliflerimiz de çalışıyor geldi TR dedik TR geldi ana sayfa İngilizce dedik ve İngilizce Home ana sayfa geldi. Bundan sonraki aşaması veri tabanı kısmını yapacağız arkadaşlar. En canlı alıcı nokta. Çünkü burada buraya kadar kısmını internette bulabiliyorsunuz zaten. Bundan sonraki kısmını internette ben bulamadım. Yani büyük projelerde vardır da böyle anlatım tarzında yok. Hakkımızda ve iletişim kısmını yapayım. Proje çok büyümesin. Çünkü amacım bir proje yapmak değil burada. Dili göstermek. Bunlara ikişer tane veri tabanı yapacağım. Bir ana kolonları olacak veri tabanının. Bir de veri tabanının dil kısmı olacak. iki tane veri tabanı olacak yani. Birbirine bağlantılı bunu join ile yapacağız. Hem veri tabanını hem join'i hem de link yapısını burada anlatacağım. Burası önemli. Dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Zili açık tutun ki bir sonraki derslerden haberimiz olsun. Teşekkür ediyoruz.